Havacılık gazetecisi olarak tabii ki birçok uçakla ilgili haber yapıyoruz. Bu uçakları tanıtıyoruz, helikopterleri tanıtıyoruz ama arkamda görmüş olduğunuz F4'ün benim açımdan çok ayrı bir yeri var. 1984-92 arasında Eskişehir'deyken 8 yıl boyunca o F4'lerin J79 motorlarının yırtıcı sesleri kulaklarımızda böyle bir hoş seda olarak kaldı. Ve bu uçaklar benden 1 sene, benim doğumdan 1 yıl önce 1974'te ilk olarak hizmete geldiler. Ve halen başarıyla Türk Hava Kuvvetleri tarafından uçuruluyor. Malum bu F-35'ten sonra ekstra uçurmak zorunda kaldığımız birkaç yıl daha var bu uçakları. Fakat şöyle bir uçağın etrafını dolaştım. Bakım ekipleriyle sohbet ettik. Buradaki halka açık bir yer sonuçta burası Teknofest'te herkese de biliyor. Gerçekten uçağın durumu bu bakım ekibinin çok gayretli bakımlarıyla gerçekten bebek gibi bakıyorlar uçaklara. Aynı şekilde pilotlarımız çok tecrübeli. Çok uzun yıllardır binlerce saat bu uçakla uçmuş ekipler hala uçuşlarına devam ediyor. Bazen F4 ile ilgili videolarımızda bir şeyler söylediğimiz zaman arkadaşlarımız diyorlar ki işte bunlar uçan tabut. Benim gençliğimde F100'lere derlerdi uçan tabut. F104'lere dediler. Şimdi tabi yıllar geçti o iki uçak modeli envanterden çıktı F4'e diyorlar. F4'ler uçan tabut değil arkadaşlar. Bunları söylerken... Bu uçaklarda görev yapan insanların ailelerini etrafında düşünün ve bunlara dikkat edin. Bugün F-4A 2020 uçakları Terminatör adı veriliyor. Gelişmiş radar sistemleri, atış sistemleriyle terörle mücadele başta olmak üzere birçok operasyonda başarıyla görev yapıyor. Attığını vuruyor, çok özel mühimmatları koruyor, kullanıyor. Daha doğrusu Türkiye'de geliştirilen Roketsan'ın, TÜBİTAK, SAGE'nin geliştirdiği birçok mühimmat uçaklar için tabii. Önce F4'lerde kullanılıyor. Niye F4'lerde? Çünkü bu uçağın bütün bilgisine erişim yetkimiz var. Yazılımına dokunabiliyoruz, müdahale ediyoruz ve bu mühimmatlar açılıyor. O yüzden de F4'ler çok önemli. Şu an F4'e 2020'ler sadece Eskişehir'de 1. Anacadüs Komutanlığı'nda 111. Filo tarafından kullanılıyor. Uçakların bir kısmı Malatya'da, bir kısmı Eskişehir'de ve gerçekten halen çok aktif bir rol oynamaya devam ediyor. İsterseniz şöyle bir uçağında da etrafını dolaşalım, biraz sağına soluna bakalım. Sizler de bu görüntüleri paylaştığım zaman sizlerle, siz de göreceksiniz. Gerçekten buraya gelen F-4 uçağımız tabiri caizse bebek gibi. Bu uçakta ayrıca farklı bir kuyruk tasarımı tasarımı yer alıyor. Teknofest için özel yapıldı. Bu kuyruk tasarımında da bugüne kadar F4 kullanan tüm filolar. Eskişehir'deki 111, 112, 113, 113 F4 kullandı. Malatya'da 171, 172, F4 kullanan 173. Konya'daki 132. filo dahil ki 132 şu an E7T Barış Kartalı uçaklarına sahip. Bu uçaklar Başarıyla uçmaya onların böyle geçmişine doğru bir e, ne diyelim bir flashback yaparak bir anı yaparak bu özel kuyrukta yer alıyor. Uçağın da spook olarak adlandırılan bir cadı görüntüsünde bir aslında çok tatlı da bir figür. O figürde de böyle uçağın geçmişine güzel bir selamlama yapılmış. E, uçağın kuyruk sistemiyle ilgili olarak da e, bu yapılan tasarımda da özel hava yollarına gerçekleştirilen e, sticker buraya uygulanmış şekilde umarız bu uzun süre korunur çünkü ekip dikkatli bir şekilde bakıyor bu f 4ü daha uzun yıllar görme şansına sahip oluruz emniyette de uçarlar. Hadi Thank <laughs> you. This is all